Budva'da birkaç plaj deneyeceğiz. Ee, hemen arkamızda Svet Stefan Adası bulunuyor. Bu ada şu an bir otele aitmiş ve buraya giremiyormuşsun eğer otel müşterisi değilsen. Hatta önceden şurada görülen sol ve sağ tarafındaki plajlardan sağ taraftaki plaj da otele aitmiş. Ama şu an ikisi de halka açık. İkisine de e, gidilebiliyor. Biz de bugün burada yüzmeyi deneyeceğiz. E, keyifli olacağa benziyor. Su çok temiz gözüküyor. Eee... Bu tarafta otelimizin olduğu sahilin devamı. Svet Stefan'ın oradaki su bayağı temiz gözüküyor. Ama biz adayı solumuza alıp bir ormanlık yoldan ilerliyoruz. Su gerçekten bayağı temiz. Önceden burası sadece otele aitmiş mesela. Evet diğeri onu tutmuş destek olmuş. Burası da Milocher Beach diye geçiyor. Bu su da gayet temiz. Su ilk başta soğuk gibi hissettirdi ama hiç soğuk değil. Bir yere tertemiz. Burası da Milocher Beach'in biraz ötesinde, ee, Kral Yicina yani Queen's Beach diye geçen başka bir plaj. Burası çok soğuk. Sveti Stefan adasına bir yol var. Ee, o yoldan kapıya kadar gidilebiliyor. Önceden güvenlikler tam bu yolun başında duruyorlarmış. Ve daha ileriye müsaade etmiyorlarmış. Arkadaşlarımız şey dedi, bu ada şu an tamamen kapalıymış bu odadaki bu adadaki otel. Çünkü işte halka açılıp açılmayacağı konusunda bir anlaşmazlığa düşülmüş düşünmüş ve kapatılmış burası. Şu an biz kapıya kadar yürüyeceğiz. nerede? hep beline omuzlarına yürü. Burası da sana Adanın kapısı burası ve kilitli, zincirli. Şu an adaya doğru yürürken adanın sol tarafında kalan ee, sahilden girdik denize Burası daha dalgasız çünkü Temiz her yer temiz burada Biraz sadece ağaç Çöpü birikmiş Bu üç bir için aslında birbirinden çok bir farkı yok. Çünkü hepsinin suyu berrak, temiz, soğukluğu arasında çok büyük fark yok. Dolayısıyla hiçbiri bir kayıp değil aslında. Hangisinde yüzmek isterseniz kesinlikle güzel olacaktır. Ee, svet Stefan Adası bölgesinde gidebileceğiniz üç tane sahil bunlar. Tercih artık sizin. Boydun mu denize? Hayır. Çünkü çok güzel. Harika. Adada birden fazla tesis, market ve tuvalet de bulunuyor. Yanda. O yan iyi gibi. De... Burası Half Moon Beach diye geçiyor. Yani yarım ay e, sahili. Ama tam o Half Moon Beach olarak geçen yer çok kayalık. Hani deniz ayakkabısı olmasına rağmen ben bile kaya kaya girdim. E, diğer deniz ayakkabısı olmayan arkadaşlar girmedi bile. Şimdi oranın sol tarafını deniyorum. E, burası da daha küçük bir sahili bulunan yer. Hemen bir yan tarafı. Burası da bol bol kayalık ama şu an bayağı kayıyorum. Hawaii şu an havai gibi değil. Evet, şu an full kayalık burası. Burada da girmeyeceğim muhtemelen. Adanın diğer tarafında da sahiller var. Artık tarafı deneyeceğiz. Şuanda da adanın bir diğer tarafına geldik. Ee, burası teknenin sizi bıraktığı yer. Burası hem çok dalgasız hem de artık son şansımız. Bakalım burası da çirkinse, Svetinik olayı önermeyeceğiz. <gülüyor> Dikkat Şu anda da Mogren Beach'teyiz. Ee, burası da e, yolu çok tatlı. Suyu berrak mı? Berrak. Bir beach. Karşıda Sveti Nikola adası var. Gerçekten o adaya gitmenize gerek yok. Deneyimledik. Burası oradan daha güzel ve özellikle Sveti Stefan adası bölgesine gittiğimiz sahiller oradan çok daha güzel.